Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün teneke tavuk aparatı yapacağız arkadaşlar elimizdeki malzemelerle. Bunlar atıl durumda olan malzemeler. Şöyle bir tavamız var. Burada da atölyemizdeki gijon demirimiz. Minatöyle kurduğum videomda bunu söylemiştim projelerde değerlendirmek için. Bu da teneke tavuk aparatına iş yani teneke tavuk aparatı işinde işimize yarayacak. Burada da tenekemiz var. Bu yağ tenekesi boştu, atıl durumda duruyordu ancak bu şekilde değerlendirmek istedim. Ee, bu şekilde altına tavayı koyacağız. Bunun sökülecek. Daha sonra bu tavayı koyacağız. Ortaya da bu demiri saplayacağız. Ee, ya kaynak ya da vida ile yapacağız. Bunun yap yapımını göstereceğim. Daha sonra ise şu kısmı kesip buraya tencere kapağı falan bulursak oraya da kapak koyacağız böyle yuvarlak bir kapak. Tavvamızı görmek için alttan da komple altında komple keseceğiz. Şimdi işlemlerimize başlayalım. alt kısmı tarafını dekoraj de kestik. Burası kum tarafına saplanacak yer. Yani şu şekilde yatıracağımız kısım. Buraya da kapak yapacağız. Bu şekilde de Oyunun pişme şeklini göreceğiz yani buradan. Yani o, yani siyah bir şekilde yanmaması için buraya bir kapak yapacağız ki buradan gözleyeceğiz. Evet, da söktük, Kulpu söktükten sonra bu şekilde altta kalacak. Bu da böyle bu şekilde girecek ve bu şekilde açıp kapatma sistemi yapmış olacağız. Bu demirde bu ortaya koyduğumuzda tavuğu buraya oturtacağız. Şurada şöyle gördüğünüz kısmı kalemle çizdim. Buradan görüntüyü almak için yani. Buradan tavuğumuzun piş pişmediğini anlamak için delik açacağım. Bunu da kapağı böyle örttüğümüz zaman bu şekilde pişecek. Sıra tavamızın ortasına demir yerleştirmeye geldi. Tornado ile şöyle kastıra kastıra bu deliği açacağız buraya. Ondan sonra bunu yerleştireceğiz. Evet deliği açtık. Ee, şu şekilde alyan anahtarınız varsa şu şekilde inceden küçüğe doğru çevire çevire yaparsanız bu demir zaten tava eğilecektir. Çok fazla dayanıklı bir alüminyumdan değil zaten. Şimdi demirimizi buraya yerleştireceğiz. Şu şekilde. Evet. Demirimiz bu şekilde buraya yerleşecek. Bu şekilde dik duracak. Ee, daha sonra çubuğumuzun boyunu ayarlayacağız. Tenekemize göre. Evet. Dekobaj ile demirimizi kestim. Şu şekilde boya yaptım. Ee, şimdi bu yere oturtacağız. Daha sonra alttan bunu destekleyeceğim. Ee, kaynak yapmayı düşünüyorum. Kaynak deneyeceğim. Eğer olmazsa da vida yaparız altına. Vidayı da daha da sağlam olur ama kaynağı deneyelim. Başta i̇şte şu an elimde buna uygun vida yok. Eğer sizde vida varsa vida ile yapın. Kaynakla uğraşmayın. Evet Arkadaşlar bu şekilde kaynağımızı da bitirdik Evet arkadaşlar teneke tavuk aparatımızı bitirdik Kapağı da bu şekilde Demirimizi de kaynattık ee, Bu şekilde yukarı doğru kaldırıyoruz Tavuğu buraya yerleştiriyoruz ee, Buna şimdi şey alacağım ee, Şuraya böyle bir Çeltik böyle uzatma Onu aldığımı direkt tavuk onun üstüne oturacak O şekilde tavuğumuzu koyabileceğiz ee, Bu şekilde Açıp tavuğa yerleştikten sonra kapağının üstüne böyle bir şekilde örtüyoruz. Çok pratik oldu. Onun üstüne de kapağımızı şu şekilde kapattığımızda, kapağımızı şu şekilde kapattığımızda işimiz bitmiş oluyor. Evet gördüğünüz gibi çok pratik bir ürün oldu. Buna para vermektense böyle evde atıl durumda olan malzemelerden yapıldı. Bunu bir de deneyeceğiz tabii ki ama şu an pandemi var. Pandemiden dolayı dışarı çıkamıyoruz. En kısa zamanda bunu da deneyeceğim. Göstereceğim nasıl olduğunu. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.